Oğlak Burcu Kadını Aşk Hayatında Nasıldır? Evet arkadaşlar böyle bir içerik paylaşmak istiyorum. Sizlerle ee, özellikle hem eğlenceli olacağını düşünüyorum hem de kendi gözlemlerim, çevremden e, duymuş olduklarım e, sizlerle paylaşılacak bu sebeple. Özellikle partnerinin burcunu bilen, doğum gününü bilmeyen, haritasının detaylarını bilmeyenlere de faydalı olacağını düşünüyorum. E, burçların aşk hayatında ne tutumlar sergilediğinden e, bahsediyor olacağım. Oğlak burcu tanıdıklarınızı aşağıda etiketleyebilirsiniz ve oğlak burcu tanıdıklarınızla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Oğlak burcu kadının aşk hayatında nasıldır? Biliyorsunuz oğlak burçları satürn tarafından yönetilirler ve 10. evle ilintilidirler. Bu bağlamda oğlak burçlarının genel itibariyle kadın erkek fark etmez sizin. Ciddi bir duruşları vardır. Ve daha çok işkolik, e, kariyerkolik bir yapıları vardır. Çünkü emek vererek, çabalayarak e, neleri elde edebileceklerini çok iyi bilmektedirler. Aslında bu tutumları aşk hayatında da geçerlidir. Biliyorsunuz oğlağın sembolizmasında e, kuyruk balık şeklindedir. Dolayısıyla oğlak burcunun aynı zamanda balık burcunun özelliklerini taşıdığı da e, mitolojik olarak e, kabul edilmektedir. Bu bağlamda Oğlak Burcu'nun bir duygusal tarafı ve bir mantık tarafı olduğunu göz almakta fayda vardır. Ancak biz bu duygusal tarafını dışarıdan çok fazla gözlemleyemeyebiliriz arkadaşlar. Oğlak Burçları dışarıya karşı çok hırslı, güçleri tuttuğunu koparan, istediğini elde eden bir profil çizerler. Dolayısıyla özellikle aşkta da tutumları bu şekilde olacaktır. Yani kafaya birini taktılarsa genellikle onu elde etmeleri asla imkansız değildir oğlak Burçları için. Çünkü... Çok iyi gözlem yaparlar, karşısındaki insanın e, fıtratını ortaya çıkarırlar ve o insanın e, kendilerine ne kadar uygun olduklarını belirtirler. Benim gözlemlerim şu şekilde, oğlak burcu kadınları aşkta da oldukça fedakar arkadaşlar. E, bir ilişkiyi de sonuna kadar götürmek istiyorlar ve e, bu ilişkide özellikle birlikte... E, Sosyal anlamda, kariyer anlamında yükselmek istiyorlar ve partnerlerini özellikle bu bağlamda çok ciddi teşvik ve destekliyorlar. Ee, de dediğim gibi genel itibariyle Oğlak Burcu kadınları aşkta elde etmeyi daha çok tercih etseler de Tabii ki karşı taraftan da kendilerine gelen teklifte mutlaka karşılarında güçlü bir partner arayışında olacaktırlar. Bu bağlamda e maddi durumu yerinde olan, belli bir sorumluluğu kaldırabileceğine inandıkları kişilerin tekliflerini daha doğru bir şekilde değerlendireceklerdir. Mantığı bu noktada devrede tutmaları söz konusu olacaktır. Ancak kendileri aşık olduğu zaman çok da mantık devrede olmayabilir. Bu bağlamda hiç olmadık kişilere de takılabilirler. Özellikle sorumsuz, düzensiz, herhangi bir program ve düzen nizam içerisinde olmayan erkeklere başlangıçta aşık olup elde etseler dahi daha sonradan bu stildeki yaşantıya ayak uyduramayacakları için sıkıntılar baş göstermeye başlayacaktır. Çünkü oğlak burcu düzeni ve disiplini sever. Aşkta da durum böyledir. E, düzeyli bir ilişkiyi sürdürmek isteyecektir. Beraberinde e, diğer iş rutinlerini de sürdürebilmek e, önemlidir onun açısından. Ve partnerinin de sürekli olarak iş hayatında olsun, maddi durumunda olsun yükselmek ve sorumluluk almak noktasında ileriye gitmesi, kendisini de taşıması gereklidir. Genel itibariyle oğlak borcu kadınları partnerlerine çok fazla yük yüklemezler yani kendileri için partnerlerinden çok büyük beklentileri yoktur ancak partnerinin kendisini idame ettirebilmesini de isterler ve talep ederler. Bu noktada güçlü partner bu anlamda önemlidir çünkü kendileri yeterince güçlüdür ve gerekli çabayı emeği ve eforu zamanında sarf etmişlerdir. Dolayısıyla sırtında taşıyacakları bir partneri çok uzun süre boyunca yürütemezler ilişkiyi onlarla beraber bu anlamda aşk sürdüğü müddetçe her şey yolundayken aşkın azalmaya başladığı noktalardan bu sıkıntılar baş göstermeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu bağlamda özellikle ben oğlak burçlarına boğa burcu erkeklerine, aslan burcu erkeklerine veyahut kendileri gibi oğlak burcu erkeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü güçlü erkek profili bu burç erkeklerinde dışarıdan bakıldığı zaman hissedilebilen profillerdir. Boğa burcu erkeği biraz keyfine düşkündür. Bu bağlamda ufak tefek problemler yaşanabilir. Aslan burcu erkeği biraz lükse düşkündür. Oğlak burcu açısından bu bir sıkıntıdır. Çünkü oğlak burcu her şeyi kararında yapmayı tercih eder. Tasarruf yanlısıdır ve asla savurganlıktan hoşlanmayacaktır. Mutlaka kenarda köşede bir birikimi olacaktır. Bir yatırımı olacaktır ve kendisini garanti altına alacaktır. Bu oğlak burcu kadını için de erkeği için de oldukça önemlidir. Oğlak burcu erkeğiyle ise zaman zaman aynı karakterde olmaktan dolayı ilişkinin çok monotonlaşması, çok sıkıcılaşması, sanki bir iş ortaklığına dönüşme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Oğlak burcu kadınının o balık tarafından sembolize edilen tarafı yani duygusal tarafı aslında birçok burç kadınına göre daha fazla e, irdelenmesi gereken bir konudur. Çünkü oğlak burcu kadınları gerçekten koruyup kullanmak isteyen, duygusal açıklarını duygusal boşluklarını çok fazla göstermeseler dahi içlerinde çok naif bir yürek taşıyan e, bir yapıdadırlar. E, bu bağlamda kendilerini kolay kolay açmayacaklardır ve sürekli olarak güçlü durmaya çalışacaklardır. Ancak e, oğlak burcu kadınlarında da çok sık rastladığım kaygı bozuklukları, panik ataklar bu tarz duyguların bastırılmasından ve ifade edilememesinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ve oğlak burcu kadınının genel itibariyle bir karamsar ve negatif bir yapısı vardır. Ee, bu da e, ilişkilerde ve bireysel hayatlarda özellikle psikoloji ile alakalı durumlarda da sıkıntılar yaratabilir arkadaşlar. Çok fazla çalışması, çok fazla emek vermesi ve düzen organizasyon arayışının e, abartılı boyutlara gelmesi de Günlük hayatta ve onunla ilişki yaşayan kişilerin hayatında da bazen sıkıntılar oluşturabilir. Ancak e, o saf ve o e, duygusal tarafını açtığı zaman da olmadık fedakarlıkları yapabilen, kendi başına edindiği tecrübeler, kendi başına edindiği birikimler dahi her şeyi paylaşabilen bir yapıdadırlar. E, bu bağlamda karşı tarafın kötü niyetini hissetmedikleri sürece her şeyi paylaşabilen bir her şeyi konuşabilen ve duygularını açabilen bir yapıdadırlar ancak genel itibariyle her zaman bir e, adım sonrasının kestirilememesi yani her zaman bir duvar e, örülüdür oğlak burcu kadınları tarafından karşılarındaki partnere bu bağlamda e, biraz daha eğlenmeye biraz daha e, Akışa bırakmaya, biraz daha düzene teslim olmaya ihtiyaçları vardır. Eğer partnerleri de bu bağlamda farklı karakterde ise oğlak burcu kadını bu açıdan sıkıcı bulabilir. Sürekli iş, sürekli düzen, sürekli plan, sürekli rutin ve sürekli tedbir gibi kavramlar partneri bir süre sonra sıkıp bunaltabilir. Bu bağlamda ilişkilerde biraz daha açık, biraz daha rahat ve biraz daha akışa bırakan bir yapıda olmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Birçok Oğlak Burcu kadını tanıdığım var. Birçok Oğlak Burcu arkadaşım var. Arkadaşlıklarda göstermiş oldukları samimiyet, arkadaşlıklarda göstermiş oldukları o açıklık ve dobralık aslında ikili ilişkilerde zaman zaman bu denli gösterilemeyebiliyor. Bir duvar ve bir set örülüyor karşı tarafa ve bunun ötesine geçmesine müsaade edilmiyor ve bu da zaman zaman ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşatabiliyor. Oğlak Burcu kadının e, ilişki için gerekli her fedakarlığı yaptıktan sonra e, aradan bir zaman geçmesine rağmen ve ilişkinin böyle süreceği beklentisi e, devam etmesine rağmen e, bir anda e, ilişkiyi sonlandırabilir. Çok güçlü bir karakterdir. Aslında bu bunun e, hesabını kitabını çok uzun süre önce yapmıştır. Ancak karşı tarafın bir şeyleri değiştirmesini beklemiştir. ve Son hamleye kadar yani içinde en ufacık bir vicdani e, rahatsızlık olmayasıya kadar e, elinden geleni yapmıştır. Yani tabiri caizse saçını süpürge etmiştir. Ancak e, belli bir noktaya geldikten sonra ilişkiyi sonlandırmakta oğlak burcu kadının açısından çok zorlayıcı olmayacaktır. Bu noktada partnerlerin nasıl olsa beni idare ediyor, nasıl olsa bu yönlerimi tölere ediyor düşüncesi de yanlış yorumlanabilir. Bununla beraber oğlak burcu kadını çok fazla yalnız kalmayı da sevmeyen bir kadındır. Yani bir ilişkiden ayrıldıktan sonra yas ve matem süresi uzun olmayacaktır ve hemen yeni bir ilişkiye başlamak isteyecektir. Burada özellikle dediğim gibi... Av pozisyonunda olmaktansa avcı pozisyonunda olmak oğlak burcu kadınına çok çekici gelir. Oğlak burcunun biraz böyle sinsi ve kurnaz bir tarafı da vardır. Yani karşısındaki insanın nasıl etkileyebileceğini çok iyi bilir. Zaten oldukça çekici bir yapısı vardır. Çünkü hem iş anlamında hem duygusal anlamda. Çok hoş bir kombinasyon vardır yani zekidir mantıklıdır bir hamle sonrasını çok iyi kestirebilir bu bağlamda karşısındaki insanı etkilemek çok zor olmayacaktır ki zaten kendisi oldukça sabırlıdır hemen vazgeçen bir yapısı yoktur zaman zaman inatçıdır da zaman zaman öfkeli ve inatçı özellikleri dön ön plana çıkarak karşısındaki istediği partneri elde edemeyen oğlak burcu kadını ben şu ana kadar görmedim arkadaşlar. Bu konuda kendilerine tebrik ediyorum. Böyle bir yeteneğiniz ve özelliğiniz var. Ancak ilişkinin sürdürülmeye değer olması da onlar açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla eğer sorumsuz eğer geleceğe dair herhangi bir planı olmayan Herhangi bir yatırımı olmayan ve karşısındaki insana güven vermeyen bir erkeksiniz. Oğlak Burcu kadınıyla hiç işiniz olmasın gerçekten üzülürsünüz. Oğlak Burcu kadını gerekli bütün hamleleri yaptıktan sonra sizi tepeye çıkarıp oradan. Pat diye bırakır ve neye uğradığınızı şaşırırsınız. Çünkü onunla beraber hayatınıza güzel imkanlar gelmiştir. Onunla beraber sırtınızı sürekli sıvazlayan, sürekli size destek veren bir kadını, e, kadının varlığını tanımışsınızdır. Ve onun bir anda yok oluşu e, sizleri şok edebilir. E, bu noktada da e, yeri geldiğinde acımasız tavırlarda sergileyebilir oğlak borcu kadınları. Oğlak Burcu kadının koç erkeğiyle zaman zaman anlaşsa da çok fazla tartışma ve inatlaşma yaşayacaktır. Bu bağlamda ee, iki... E boynuzunun ilişkisi tabii ki çatışmalı olacaktır. Koç erkeğiyle çok kavgalı ve inatlı bir ilişki sürdürülebilir. bu bağlamda çok fazla birbirlerine uygun değildirler. Boğa burcu erkeği rahatına biraz keyfine biraz düşkün olsa dahi yatırım ve parasal konularda gelecekle alakalı konularda ortaklaşa paydaları çok fazladır. Boğa burcu erkeği biraz daha romantiktir ve güzelliklere düşkündür bu anlamda oğlak burcu kadının hayatına renk katacaktır. Boğa İkizler erkeği, Oğlak Burcu kadını için uygun bir partnerdir. İkizler Burcu erkeği her ne kadar analitik, e, mantıksal ve sosyal becerileri gelişmiş bir erkek olsa da uçarı bir tarafı vardır. E, Oğlak Burcu kadını İkizler Burcu erkeğine sıkıcı gelirken İkizler Burcu erkeği, Oğlak Burcu kadınına sorumsuz ve uygunsuz. E, Güven telkin etmeyen bir yapıda gelebilir. Bu bağlamda ikizler burcu erkeği ile oğlak burcu kadının ilişkisi çok fazla destekleyici olmayacaktır. Yengeç burcu erkeği duygusaldır. Oğlak burcu kadını ile birbirini tamamlarlar. Burada tek handikap oğlak burcu kadınının ilişkide daha çok domine etmesi ve dominasyonunun fazla olması olacaktır. Yani erkek ve kadın rollerinin yer değiştirmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani oğlak kadını daha maskülenken. Yengeç erkeği daha feminen e, tavırlar sergileyebilir. Onun dışında e, birbirleri tamamlayan, birbirlerini anlayan e, bir ilişki sürdüreceklerdir. Bu eğer sıkıntı değilse bu ilişki sürülebilir bir ilişkidir. Aslan burcu erkeği güçlüdür, gösterişlidir ormanların kralıdır ve bu anlamda oğlak burcu kadının etkileyecektir. Ancak zaman zaman pohpohlanmaya ihtiyaç duyan, olmadık yerlerde olmadık iltifatları bekleyen aslan burcu erkeği oğlak burcundan bunları çok fazla duyamayacaktır. Çünkü oğlak burcu için bunlar gereksiz ve saçmadır. Bunun yanı sıra aslan burcu eğlenmeyi çok sever, lüksü çok sever. Bu da oğlak burcu kadını açısından sıkıntı oluşturacaktır. Eğer bunları aşarlarsa aslan burcu erkeği ve oğlak burcu kadını da oldukça güzel bir kombinasyondur. Başak Burcu erkeği, oğlak Burcu kadını gibi çalışmayı çok seven e, mükemmeliyetçi bir yapıdadır. Ancak çok fazla eleştirel ve çok fazla didikleyici bir yapısı vardır. E, eğer bu ilişki çok fazla monoton, monotonlaşmaz ve eğer Birbirlerini çok fazla aynı alanlarda dürtüklemezlerse ilişki sürdürülebilir bir ilişkidir. Ancak biraz daha tabii haritalarda su ve ateş elementinin olmasını bekleriz ki ilişki biraz daha canlı ve heyecanlı olsun. Terazi Burcu erkeği oldukça romantik duygusal uyum arayışında bir erkektir. Oğlak Burcu kadını daha çok mantık çerçevesinden hayata bakan bir kadındır. Bu bağlamda Terazi Burcu erkeği biraz Oğlak Burcu kadınına ütopik gelebilir ve zaman zaman sorumsuz ve gevşek tavırları var şeklinde algılanabilir Terazi Burcu erkeği Oğlak Burcu kadını tarafından. Bu bağlamda Oğlak Burcu kadını kendisinin daha güçlü olduğunu düşünerek ilişkiye çok fazla şans vermeyebilir. Terazi Burcu erkeği ile Oğlak Burcu kadının ilişkisi çok fazla uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Akrep burcu erkeği her ne kadar su grubundan olsa da oldukça güçlü bir profilçiden çekici bir erkek profilidir ve genel itibariyle kariyere oldukça önem verir ve hırslı bir yapıdadır. Bu bağlamda oğlak burcu ile örtüşmektedir. Akrep burcunun zaman zaman tutarsız ve ne yapacağı belli olmayan hallerini oğlak burcu kadını tülere edebilirse akrep erkeği ile oğlak burcu kadını oldukça uyumlu bir çift olacaktır. Yay burcu erkeği Eğlenmeye, gezmeyi seven, seyahat etmeyi seven, araştırmayı seven, neşeli, anı yaşayan bir karakterdir. Oğlak burcu kadınıyla e, rastlaşmaları çok zordur. Eğer rastlaştılarsa iki tarafın kendi isteklerinden e, vazgeçmesi gerekmektedir. Bu da tabii ki oldukça zordur. Yay burcu erkeği oğlak burcu kadınına göre fazla iyimser. Oğlak burcu kadını yay burcu erkeğine göre fazla karamsardır arkadaşlar. Bu ilişkiye çok fazla şans vermiyorum. Oğlak burcu erkeği Oğlak burcu kadını eğer birbirlerini e, tamamlayabilirler ve birbirlerini çok fazla boğmazlarsa sürdürülebilir bir ilişkidir. E, özellikle e, yatırım anlamında gerçekten e, çok ciddi işler çıkarabilecek, çok ciddi yatırımlar yapabilecek bir partner ilişkisi olacaktır. Kova burcu erkeği e, araştırmayı seven, okumayı seven e, Entelektüel bir erkektir ancak zaman zaman tuhaflıkları ve aykırılıkları vardır. Bu oğlak burcu kadını tarafından çok hoş görülmez ancak yine de eğer kova burcu erkeğinin parayla olan ilişkisi düzelirse yine oğlak burcu kadınına hitap edebilecek bir erkek olacağını düşünüyorum. Yani bu ilişkiye şans vermeye değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Balık burcu erkeği zaman zaman balık burcu erkekleri ve balık burcu kadınları hakkında aslında çok net öngörüler yapamıyorum. Çünkü gerçekten çok değişkenlik gösteriyorlar. Bu bağlamda balık burcu erkeklerinin de çok fazla hırslı iş hayatında motivasyonu yüksek yapıları olduğunu biliyorum. Ancak balık burçları değişkendir. Oğlak burcunun da bir balık tarafı vardır dediğim gibi. Burada romantizm, aşk ve sevgi ihtiyacı balık burcu erkeğinden karşılanıp aynı zamanda... <gülüyor> mükemmeliyetçilik, çalışkanlık, emek ve düzen arayışı oğlak burcu kadınından karşılanırsa sürdürülebilir. Tamamlayıcı bir ilişki olacağını düşünüyorum. Yani balık burcu erkeği ve oğlak burcu kadını ilişkisine de bir şans vermekte fayda var bence. Evet, Oğlak Burcu Kadını ve Aşk Hayatı hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Eğer bu, bununla benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen paylaşın. Farklı alanlarda da bu tarz videolar paylaşabilirim. En azından e, doğum saatini bilmeyen arkadaşlar da içeriklerden faydalanmış olurlar. E, lütfen yorumlarda e, biraz insaflı olun arkadaşlar. Çünkü Oğlak Burcu Kadınları çok seviyorum. Birçok dostum Oğlak Burcu'ndandır. Oldukça güvenilir ve samimi muhabbetlerde çok esprili e, insanlardır. Ancak ikili ilişkilerde zaman zaman e, falso verdiklerini kabul etmekte fayda var diyorum. Her birinizi çok seviyorum sevgili Oğlak Burcu kadınları. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlak Burcu kadını ve Oğlak Burcu hakkındaki yorumları da aşağılarda paylaşın. Yeni video fikirleri de olabilir. Hoşçakalın.